selam akrep arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili akrepler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için her zaman aylık olarak açtığımı içimden geldi bu kez de yıllık açmak istedim 2020 yılında 12 aylık süreçte benim sevgili akrep arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi ben tabi bilemem sizlerin hayali nedir istekleriniz nedir temeli ihtiyacımız olan isteklerimizi ben tabi kafama göre buraya yazdım sevgili arkadaşlarım affınıza sığınarak söylemek durumundayım. Bir insanın ihtiyacı neymiş hayali ne olabilir diye düşündüm taşındım onları yazdım kafama göre. Hadi bakalım oradan giriş yaparak sizler için 2020 yılında akrepçiklerimin çalışkan akreplerimin evlerine bağlı akreplerimin istekleri gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım birazcık tabi kartlarımı karıştırayım. Bunları da karıştırırken bu arada sevgili arkadaşlarım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum oranın da yıllıklarını yükleyeceğim önce bunu halledeyim sevgili arkadaşlarım linkler zaten videoların altında mevcut olacaktır oradan tık basarak kanalıma ulaşabilirsiniz çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum evet şimdi açılımımıza dönelim başa ne yazmışım temel ihtiyaçlarımızın başında gelen aşk değil mi efendim aşk kalbimiz mutlu olmadıktan sonra dünya bizim olsa ne yazar değil mi canlar ben de böyleyim işte hadi bakalım aşktan başlıyoruz olur ya benim sevgili akrep arkadaşım hayal kuruyordur şöyle bir Leyla Mecnun aşkı bir Ferhat Şirin aşkı değil mi 2020 yılında yoluma çıksa da şöyle bir aşk yaşasam nasıl gidecek sizin şu aşk hayatı bakalım mı? isteğiniz gerçekleşecek mi Hmm, baya bir mücadele var dürüstçe mücadele var mücadele ediyor ısrarla sevgili akrab arkadaşım şöyle iyi sağlam bir aşkı ele almak için tabi bu sadece bekar arkadaşlarım için geçerli değil evliler için sevgililer ekser küsler hiç fark etmiyor hepinizi kapsamakta sevgili arkadaşlarım çünkü genel bakıyorum bakın Bekir olan arkadaşlarımın karşısına birçok kısmetler çıkacak Aşk anlamında sizlere kupalar çiçekler uzanacak bu bir Evli de olabilirsiniz Eşlerinizden uzanır Siz eşlerinize uzatabilirsiniz Sevgililerinize uzatabilirsiniz Küçük çaplı kırgınlıklar mı var Küslerin barışı demektir Çünkü birbirinizden mahrum kalmak istemiyorsunuz Sevgili akrep arkadaşlarım Kart dağıtmış kendini dışarıya buyurun Doyumunda geliyor onunla beraber buyurun sevgili akrepler aşk hayatınız güzel yere doğru gidecek sizin çünkü kendini hemen atıyor işte buyurun mahrumiyet yok aşk hayatınız çok güzel kırgınlıklar olur ya dilimiz bu bazen kırıcı olabiliriz bazen soğuk yapabiliriz çünkü burada da var aynı şey sevgili arkadaşlarım ama bu nedir ilişkiyi kurtarmak adına aşk hayatınızı kurtarmak için dürüstçe bir mücadele bu mücadele de barışlara getirecek. Mutluluğa, ebedi doyuma getirecek. Mutluluktan mahrum kalmayacaksınız. Sevgili akrepler, burada ne varmış? İşte buyurun. Kendinize güveneceksiniz kendinize güven gelecek gerçeğin elinden tutacaksınız gereksizlere de sırtınızı döneceksiniz işte buyurun geldi mi doyum mutluluk ben daha sevgili akrab arkadaşlarım 2020 yılının genelinde sizi böyle bir güzellik bekliyor aşk hayatınızda şimdi benim sevgili akrab arkadaşım hayali kuruyor örneğin bekarsınız hayatınızda kimse yok ya da evlisin hiç fark etmez Evlisinde güzel bir evlilik hayal ediyorsun. Keşke işte geçmişteki sıkıntıların bitse de şöyle eşimle, çoluğumla, çocuğumla güzel bir yuva ilerletip gitsek. 2020 yılı benim yuvama uğurlu gelse diyebilir. Akrib arkadaşım veya bekarsın. Hiç kimse yok hayatında. Genç kızsın, genç bey kardeşimsin. Şöyle iyi bir kısmet çıksa da güzel bir evlilik yapıp yuva kursam diyebilirsin. Değil mi sevgili Akrep arkadaşım. Evlilik yazmışım buraya. İstediğiniz evliliği yapabilecek misiniz? Hayalinizdeki. Şöyle bakalım. Hmm, hedef belirlenmiş. Çok güzel. Yenilenmek istiyor. Yenileneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü bakın size evrenden de yardım gelecek. Aile büyüklerinizden de yardım gelecek. Sen diyor yeter ki dürüstçe şöyle hanım gibi, efendi gibi yeter ki evliliğe Müsait ol veya kalbin ona açık olsun. İyi niyetli bir şekilde. Sen kafayı yorma. Biz senin yanında destekçiniz diyor Azize. Azize hem evrenden bize söz eder hem de aile desteğinden. Sevgili akrepler hadi bakalım. Destekler gelecek. Çünkü kurulmuş hiçbir şey yok. Bazı akrep arkadaşlarım. Evlilik için birilerinden onay isteyebilir. Bu onay size gelecek mi sevgili arkadaşlar? Tek sevgiyle yetinmek için evet size onay geliyor. Değişimler geliyor. Aşk kokları geliyor. Gördüğünüz gibi kısmetler geliyor sevgili arkadaşlarım. İletişim artışları geliyor. Yani mutluluk geliyor. Evlilik işte bu. İletişimin altında imparatorice yani sevgili akrepler bekar olan. ...vekil olan arkadaşlarıma söylüyorum... ...öncelikle kaderinizdeki eşler gelecek... Daha, ...ben daha ne diyeyim ya... ...şu kartın üstüne kart yok... ...benden söylemesi... ...kadersel evlilikten... ...kadersel aşklardan... ...kadersel birlikteliklerden söz eder... ...imparatorla... ...imparator içi... ...kaderindeki kimse o gelecek... ...hiç merak etme der... ...yani en kral insan... ...veya en iyi insan... ...senin için doğru olan gelecek diyor... İşte bu çok güzel harika sevgili akrepler evlilikte mükemmel kaderinizde kişilerle tanışacaksınız onları çekeceksin kendine şimdi buraya ne yazmışım araba yazmışım değil mi belki benim sevgili akrem arkadaşlarımdan 2020 yılında araba hayal ediyor araba almak istiyor değil mi sevgili arkadaşlarım araç araba alabilecekler mi o hayalleri gerçekleşecek mi? Hmm, planlılar planlar çizilmiş etki altındalar tabii ki çalışıyordur benim sevgili akrep arkadaşım çalışmayan araba almaya kalkışamaz değil mi sevgili arkadaşlar çalışıyordur patronunuza bakın burada aracın etkisi altındasınız patronunuza kupa uzatabilirsiniz patron sevgili patronum ben araç alacağım bana zam yap ya da bana kefil ol bana yardımcı ol gibilerden bir dostunuza, bir akrabanıza, aile büyüklerinize bakın. Destek isteyebilirsiniz. Birilerine kupa uzatıp size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Araç isteyen, araba hayali olan akrep arkadaşlarıma söylüyorum. Birazcık, birazcık kendiniz öyle bir şeyi hemen uzatmakla oldu ya. Tamam al demez kimse bunu. Böyle bir şey yok sevgili akrep arkadaşım. Kişi ne der? bir düşüneyim bakayım benim bütçeye uyuyor mu veya bana uyuyor mu dediği takdirde burada benim sevgili akrep arkadaşım kollarını bağladı çöktü olduğu yere diyor ki benim kaderim yok ben niye böyle oluyorum benim niçin kısmetim yok ben istediğimi neden alamıyorum dur bakalım ya bir dur bakalım değil mi birazcık diyor hmm, biraz kendini ispatlaman lazım gerçekten de o arabayı almaya ihtiyacın olduğunu göster diyor. Kendini ispatla. Kendini ispatlarsan kader değişir. Hiç merak etme diyor. Bakın ne kadar güzel geldi sevgili Akrep. Bunlar mantık işi. Kendini ispatlarsan hani keyfi araç alıyorsun örneğin gezip kertip dolaşmak için e buna da kimse yardım etmek istemez değil mi sevgili arkadaşlarım? Bizim toplumumuzda da böyle bir şey var bal yapmaz arı misali bal yapmayan arıya kim kovan verir kim kovan yapar Değil mi sevgili arkadaşlarım hafınıza sığınıyorum onu söylemek için ona ihtiyacınız olduğunu ispatla yardım istediğin kişilere karşı ispatla ispatla ki kader değişsin o aracı elde edesin tamam anla bak ne demek istediğimizi ondan sonra nazik ol diyor efendi gibi hanım gibi kendini belli et nazik davranırsan buyurun güneş yüzünü gösterdi şanslı yere doğru gideceksin sevgili araba isteyen akrep diyor İşte bu doğru yolu bulacaksın doğruya doğru gidecek hayaline kavuşursun haberin olsun bunları yapman lazım diyor sevgili araba hayali olan akrep arkadaşlarıma evet gerekeni de söyledim sevgili arkadaşlarım buraya ne yazmışım ev hayali olan Kiradasın, bir yakınının yanındasın veya kayınpeder kaynana yanında, anne baba değil mi? Evin yok, öz ev hayal ediyorsun. Alabilecek mi benim sevgili akrab arkadaşım? Hmm, bir karar aşaması, bir şeyler askıya almaya çalışıyor. Çünkü doyum istiyor, iyi niyet istiyor sevgili arkadaşım. Bir çatının altında kendi evinde iyi niyetle az ya da çok, azıcık aşım, ağrısız başım. Çatı benim çatım olsun. Bunu mu istiyorsun? Bunu istiyorsun değil mi? Herkes gibi oluyor mu? İşte bu. Aman Allah'ım çok güzel. Başarılı bir şekilde bir anda atlama diyor. Ani karar alıyorsun diyor buradaki açılım. Bir anda diyor bir ocak itibariyle hemen ani karar verme. Bir şeyleri askıya al. Yavaş yavaş ağırdan ağırdan hareket edersen hiç merak etme istediğine ver senin zaten kaderindeki ev bakın az önce de söyledim için kaderden bize söz eder ne olursa olsun başarılı bir şekilde kaderindeki evi çatıyı kendine çekeceksin akrep diyor çok güzel bakın kaderinizdeki ev size gelecek bu da çok güzel geldi şimdi 2020 yılında iş hayal eden işiniz var öyle farz edelim sevgili arkadaşım var veya yok ama daha iyisini istiyorsun Şöyle sizi rahat yaşatacak, emekliliğe getirecek iş hayaliniz var. Bu işi elde edecek misiniz? Böyle bir hayale kavuşabilecek misiniz? Biraz endişe, ikilem, acaba olur mu olmaz mı? 1 Ocak itibariyle böyle bir duygu içinde olabilir. Akrep arkadaşlarım bunu düşünmeyin. Çünkü zaten Ocak, Şubat, Mart ayları kış ayı olduğu için piyasa durgun oluyor canlar. Piyasanın durgunluğundan dolayı size gelin çalışın. İşe başlayın demeyebilirler. Ona da kafa yormayın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Çalışan ortamda pıtır pıtır paralar yukarıdan yani çatıdan akıyor adeta. İçeride de mutlu bir aile tablosu. Şimdi benim sevgili akrep arkadaşım kendini bu vaziyetten mahrum hissedebilir. Bundan kendinizi mahrum hissediyorsunuz. Şöyle varlıklı bir Ortam yaşayamadım bir türlü. Dur bakalım güzel kardeşim yaşarsın dur. Dur daha şu sabret diyor bak. Dur, dur bakalım. Sabırla, sabırla parayı büyüteceksin. Öyle bir anda çok fırsatlar yakalayacaksın. İş alanında çok fırsatlar yakalayacaksın. Sabredersen öyle bir anda atlama, korkuya verme kendini diyor. Sabırla o para büyüyecek. O paranın büyümesi için çok fırsatları yakalayacaksın diyor sevgili akrep arkadaşıma hatta öyle bir yakalayacaksın ki kaybetme korkusu bile duyacaksın sen hiç merak etme diyor evet sevgili akrep arkadaşlarım belli ki sabıra vereceksiniz sabrın sonunda görün selametle bitiyor hadi bakalım iş hayatınızda güzel geldi şimdi 2020 yılında borç içinde olan sevgili akreplerin borçları ödenecek mi şöyle bir kart çekelim ay harika uzlaşma geliyor tamam çok güzel küs olduğunuz kişilerle barışlar sağlayabilirsiniz sizlere yardım elleri uzanacak sevgili akrepler çok güzel uzlaşmalar var harika borçlarınızın ödenmesine yardımcı olacak aile büyükleriniz patronlarınız arkadaşlarınız evren kadersel olarak sizlere yardım elleri uzatacak Başarı yapacaksınız. Evet borçlardan kurtulacak benim sevgili akrab arkadaşlarım. Bu da çok güzel geldi. Şimdi buraya ne yazmışım? Barışlar. Kim olursa olsun. Eski eş, eski sevgili. Hiç fark etmiyor. Kaynana kayınpeder. Patronla kırgınlığınız var. İş arkadaşınız, komşular. efendim Hiç fark etmiyor. Küs olduğunuz hayatınızdaki kişiler. Her kim ise 2020 yılında 12 aylık süreçte. Küslerde barış var mı? Şöyle bir bakalım. Sevgili akreplerin küslerinde barış var mı? Yoğun duygular var. Biraz keskin konuşmalar da meydana gelebilir. Ama ve lakin ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Biraz dilimize hakim olacağız. Karşı tarafta hakim olmayabilir. Ama ne yapıyoruz? Onun seviyesine inmeyeceğiz. Sürprizler gelebilir sevgili arkadaşlar. Birileri risk alabilir. Sizlerle barışmak için siz de aynı karşı tarafla barışmak için risk alabilirsiniz sevgili akrepler bazıları bitişe gidebilir küs olduğu kişilerle gördüğünüz gibi çünkü kalpler kırılmış bir incinme durumları olmuş yalana dolana maruz kalmışsınızdır geçmiş yıllarda bundan dolayı tamam benim için öldü diyorsanız o ayrı bir şey sevgili akrepler ama şöyle bir bakalım Hmm. evet karşı tarafında size hayranlığı var ama karşı tarafın çekimi var size karşı kartı da yan tarafa attım karşı taraf istiyor sevgili arkadaşlarım sizi tekrar kendine çekmek için farklı yollar deneyebilir gördüğünüz gibi size karşı hayranlığı var tekrar sizi kendine çekmek istiyor benim sevgili akrep arkadaşımın da hafif çaplı korkusu var hem karşı tarafı kaybetme korkusu var hem de burada istemeyen akrep arkadaşımın tekrar istemediği insanların hayatına dahil olmasından korktuğu taraflar var. Çünkü o benim hayatıma dahil olduğu takdirde ben önümü göremeyebilirim diyor. Biraz burada hmm, sorunlar var. Ama benim gördüğüm %50 karşınızdaki şahıslar sizlerle barışmak isteyecek. %50'iniz hem korku içinde olacaksınız hem de yüzde kalacak. Karşınızdaki küs olduğunuz kişilerle barışmaya sıcak bakacaksınız sevgili akrep arkadaşlarım. Ne diyormuş meleğim sizler için? 12 aylık süreçte bereket diyor. Bereket, bereket veriyor sizlere. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al akrep. Hiç durma. Hadi bakalım. Evet sevgili akrem arkadaşlarım. 2020 yılında istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımını tamamladık. Tekrar hatırlatıyorum. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili akrebe arkadaşlarımı bekliyorum. Güzel insanlar. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öptüm. Hadi bay.